Merhabalar sevgili dostlar, nerelerdesiniz? Ee, ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz. Nerede miyiz? Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı, Business Channel Türk TV stüdyolarında ve Çiğdem Sude hanımefendi geldiler. Programların adı onların da bir projesi var. Gez, gez, gez, gez dolaş. dolaş, ye, iç, beleş. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Allah'ın izniyle, helal hoş olsun. Orada tabii ki kafiye olsun diye dedim ama inanın bu sıcaklığınız, samimiyetiniz ta Bursa'lardan e, buralara transfer olmanıza vesile oldu değil mi? Evet, biz de çok çok mutlu olduk burada olduğumuzda çünkü çok değerlisiniz, sizi çok seviyoruz. Sağ olun, var Bir olun. Birçok gibi tabii ben çok seviyoruz. Ben de sizleri çok seviyorum. E, evimizde de bizi ziyaret etmiştiniz. Evet. Çok değerli kitabınızı bize imzaladınız. Hı. Bu anlamda çok çok mutluyuz. Aynı zamanda bugün biliyorsunuz Demet ile Alişan'ın programından geliyoruz Star TV'de. E, size bir de hatıralarımızdan var. bahsetseniz bugün e, Demet ile e, Alişan e, sabah sabah. Demet ve Alişan ile sabah sabah programına katıldın evet. Sude. Neler hissettin orada neler oldu? Sabah kaçta kalktın? Sabah sabah bir yere gittin sonra <gülüyor> öğlen öğlen bir yere geldin. Önce bugünü bir dinleyelim. Bugün şöyle oldu. Sabah 6'da kalktık ve karşıya geçtik. Avrupa yakasına geldik. Gerçekten program sabah sabah başladığı için çok doğru bir isim olmuş. Ben canlı yayınlara katılmayı çok seviyorum. Yani kamera karşısında olmayı çok seviyorum. Bugün de bizi ağırladığınız için çok mutluyuz. Sizinle tanışmak bizim için büyük bir keyif. Daha sonrasında şöyle bir şey yaptık. Sizin Farkındalık Mutlu olma sanatı kitabınızı Demet Akalın ve Alişan Bey'e hediye ettik. Ee, çok mutlu oldu onlar da. Çünkü burada sizin dediğiniz gibi 150 tane hap bilgi var ve bu bilgi bizi iyileştiriyor. Hem ruhumuzu hem bedenimizi. O yüzden bu kitabı bir sağlık e, ölçüsü olarak herkese yaymaya devam ediyoruz. Ben de yanında taşıyorum. Çünkü hayatımızda ne zaman takılsak ya da e, ne zaman bir şeye moralimiz bozulsa hemen okuyorum. İçinde çok güzel bilgiler var. Her ne kadar bir şeyleri bilsek de unutabiliyoruz ama yani bu kitap çağrışımlarla her şeyi bize anlatıyor. Evet helal olsun. <gülüyor> bu kitabı okuyan hap yutuyor. <gülüyor> evet, evet. Çok güzel. Gelelim Çiğdem Hanım. Siz ne yaşadınız bugün? Hani nasıl oldu sizin için? Nasıl bir deneyim? Sonra buraya çağrılmak, ayağınızın tozuyla buraya gelmek nasıl duygular uyandırdı sizde? Benim için çok keyifliydi. Özellikle zaten ben Sude ile mutfakta olmayı çok seviyorum. Ee, aynı zamanda Gez Gez Olaşçı'da da kızımla birlikteyim. Bu konularla ilgili de gelmişken hazır sizden bilgiler de alalım. Ee, nasılız, ilişkilerimiz nasıl bunları da bize söylerseniz çok mutlu oluruz. Tabii ki bana canlı canlı sorabilirsiniz. Soralım size, ya. sizi, sizi Sadece ben burada programın yapımcısı, sunucusu değilim. Aynı zamanda uzmanı olarak hem uzmanı hem de, çok de almak. sizin gibi kıymetli dostlarımızı kalıyoruz alıyoruz. Ee, ben öncelikle şunu sorayım. Bu gez gez dolaş ve ana kız mutfağı, anne kız mutfağı projesi hatta esnaf kokan yerler projesi nasıl başladı? Nereden bu fikir aklınıza geldi? Sonra hangi televizyonlarda, hangi e, etkinliklerde yer aldınız? Kısaca tarihçenizin bir özetinden bahsederseniz. Çok mutlu olacağız. Bir derleyip toparlayalım. O kadar çok iş yapıyorsunuz ki. Evet. Radyo programları olsun. Daha sonra e, Sude hemen bir atak yapıp Fenerbahçe Üniversitesi'nde e, beslenme ve diyet bölümüne e, kazandı. Bu arada tebrik ediyorum. Hepsini bir toparlayalım şöyle. Buyurun mikrofon bir kısm, sizde. Evet, ben anlatayım, bir kısım. Tabii siz bahsedin. aranızda paslaşın. Tamam. Biz zaten şöyle Sude Piramitü'ne doğdu. İlk önce oradan başlayayım ben. Ee, ve yemek yemeyi sevmeyen bir çocuktu. Ben o yüzden Sude'yi hani oyun amaçlı böyle nasıl legolarla oynuyoruz, hamurlarla oynuyoruz bu da bir terapi diye düşündüm. Ve onu hamurlarla erken bir yaşta tanıştırdım. Ve bu şekilde biz mutfakta eğlenerek bir şeyler yaparak işte ortaya e, sevgimizi de katarak yemekler yapıp Sude'ye orada yeme alışkanlığına edilmesini sağlamaya çalıştım. O kendi yaptığı şeyleri yediğinde daha çok hani mutfakla ve yeme alışkanlığı daha keyif alıyordu. Onun dışında büyüdükçe Sude mutfağı çok sevdi ve baktım ki çok keyifli, hoşuna gidiyor ve bu alanda çok mutlu. Oradan böyle devam etti ve biz dedelere tabii şimdi biraz da kötü bir tarafa geliyorum. Dedelere Sude'nin 52 gün arayla üst üste vefat etti. Vefat edince çok üzüldü ve işte orada mutfak Sude'yi iyileştirdi. Öyle mi? Mekanları evet. cennet olsun. ve de başları sağ olsun. Amin çok sağ olun. Ee, ve ben dedim ki Sude işte enerjisi güzel, gülmeyi seviyor. Böyle bir tane bir program vardı. Ee, oraya katılalım dedim. Yarışma programıydı. İsim verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz tabii. Ha, Evrim Akın'ın programıydı. Orada biz tanıştık Evrim Hanım'la. Sude'yi çok sevdi. İşte Suudi biz ben size anne kız tekrar alacağım dedi. Biz de oraya yemek falan götürdük. Hani yeriz diye mutfağımızda da biliyorsunuz hani çeviriz. Biliyorum severiz çok de. zengin. Yani <gülüyor> hakikaten tavsiye ederim. Biz ailecek yedik içtik. Afiyet hakikaten olsun. Hakikaten yani kızım ve oğlum öyle herkese gitmezler. Sizi çok seçkin, çok kıymetli. İşe, yemeklere ruhunuzu da evet. kattığınız için çok büyük bir tatil ziyafeti oldu. Afiyet İnşallah olsun. yine tekrar o ikramları bekliyoruz. bekliyoruz. Tekrar bekliyoruz. Buyurun. Sonrasında biz işte orada e, Evrim Akın dedi ki e, sizi tekrar alacağım. Biz o ekiple devam ettik. Görüşmeye sonrasında Sude anlatsın. Buyrun. Daha sonrasında ilk televizyon programı Pelin Karan'la Nefis Tarifler vardı. Oraya katıldık. Orada da güzel yorumlar aldık. İzlenmemiz de fazla olunca sürpriz bir şekilde TRT1'den çağrıldık. Sonra TRT1'e gittik. Yani açıkçası biz bunu bir seferlik bir şey olarak görüyorduk ya da benim o hayatımda yaşadığım geçiş aşamasına yardımcı olması için katılmıştık. Ama daha sonra TRT1'den sonra bir gündüz gecede bursamızın çekimini yaptık Bursa köylerinin. Ben de kamera karşısında olmaktan çok keyif aldım. Zaten küçüklükten de böyleydim. Okulda hep sunucu olurdum ya da şiir okurdum. İlla anlama günlerinde, kutlama günlerinde benim de bir payım olsun isterdim. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bunu fark ettirmedeki en büyük sebep de ilkokul öğretmenim oldu. Aynı zamanda anaokulu öğretmenim oldu. İlk anaokul öğretmenim oldu. Sevgili Vurçak Hocam bana bu konuda aslında söylüyordu. Sude'nin tiyatroya eğilimi var. Sanatsal açıdan iyi olması gerekiyor diye geliştirdim gerekiyor diyor. Ben çok inanıyorum ama ben bunları bir kenara bırakıp yani tabii ki bununla ilgili çalışmalarım oluyordu. Sürekli derslerime yöneliyordum. Dedelerimi de kaybettikten sonra aslında hayatın düşüncelerimizi ertelemek için çok kısa olduğunu anladım. Ertelememeliyiz dedim. Ve orada durup düşündüğümde kendime bir hobi edinmek istedim ve Gez Gez Dolay sayfasını kurduk. Televizyon programlarıyla beraberinde. Çünkü ben dedelerimi bence kaybetmemdeki etkenlerden biri de şey oldu ben hep eskiye bağlı kaldım. Hep eski günlerde kaldım. Bu yüzden gez gez dolaşı kapatırken de eskiyle kalın, salcakla kalın diyorum. Yani bu Yemeni işlerini çok seviyorum. Eski o anne babaanne, soba ortamlarını çok seviyorum. Bu yüzden esnaf kokan yerleri geziyoruz. Evet. Bir buydu. Gerçekten eski kokan, esnaf kokan yerler, o hatıralar çok kıymetli. Evet. Yani Sude modern olalım, çağdaş medeniyetler seviyesini yakalayalım ama özümüzden kopmayalım. Hı hı. Eski değerlerimizi, eskimeyen değerlerimizi, o tarihsel hatıralarımızı, özümüzü koruyarak hı hı. modernleşmek, kişiyi bağlarını sağlam tuttuğu için psikolojini de sağlam tutar. Bu arada sizi anne olarak, sizi de kızı olarak, yani anne kız olarak ikiniz de tebrik ediyorum. Çünkü patolojik bir durumu, Potansiyel hem maddi manevi kazanca hem de bu başarı öykünüzü ekranlarda dile getiriyorsunuz, radyolarda, sosyal medyada dile getiriyorsunuz. Bundan dolayı kutlarım. Yani başınıza bir olay gelince bir korkak tavuk gibi kaçmak yerine adeta dişi aslanlaşıp onunla mücadele etmişsiniz. Dişi aslan ve yavrusu tabii ki. Böyle kol kanat gelerek birbirinizin zor anlarını aşmayı bildiniz. Ben bu arada Gez Gez Dolaş'ın televizyonlarda kullandığı programı rica ettim. Hani dedik ya eskiye bağlı kalın eskiyi koruyarak. Şimdi bu yeni jargonu bakın Gez Gez Dolaş, Dürümdör. Ooo sizde neler var? Esnaf kokan yerler. E, etiketleri Sude Çiğdem 4 oh ne güzel Çiğdem Sude öğütçü tarifler mükemmel olsa da en iyi ölçü sizsiniz daha neler var neler duyacağız <gülüyor> Onu da neden söylediğimizi anlatabilir miyim? Evet neden miyim? böyle söylediniz? Şimdi biz eee ve tabi çok değerli şeflerimize tarifleri veriyoruz ama biz düşündük taşındık bir anda aklımıza geldi Hep bizim böyle bir anda geliyor zaten bu e, sürpriz gelişmeler ee, biz dedik ölçü veriyoruz ama aslında en iyi ölçü bizleriz. Değil Ve mi? herkes. Tabii herkesin Neden? kendi herkes, ölçüsü evet, var. Bardak yani. veririz olmaz. Kaşık veririz olmaz. Daha dolu doldurabilir. Daha az koyabilir. Orada da bizim aklımıza o zaman geldi. Dedik ki tarifler mükemmel olsa da en iyi ölçü sizsiniz. Doğru. Doğru. Diye. Siz o tarifleri kullanarak arttırabilir, eksiltebilir. Hı hı. Tuzlu seven var. Tuzsuz evet. seven var. Daha light seven var. Daha Hani düşük şekerli seven var. Yani herkes zevkine göre bize uyan ölçü buydu. Evet. Siz size uyan bu tariflerin e, sadık kalarak ama ölçüleri kendinize göre ayarlayarak yapılabilir. Önü açık. Açık kodlu bir bilgisayar programı gibi siz o kişiye veriyorsunuz. O kişi nasıl ki araba alan bir kişi modifiye edebiliyor. E, bu tarifleri gören evet. kişi de modifiye ederek kendi ağız tadına göre... Ayarlayabiliyor. Hodri meydan. Sizler, evet. meydan sizin diyorlar yani. Evet. Meydanı size bırakıyor Kı, kıymetli anne kız mutfağı. Başka bir soru geldi bize. Ee, gez gez dolaşı nasıl başladığını gördük. Hangi şehirleri e, gezdiniz bu konuda? Mekan seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Herhalde böyle tombaladan çeker gibi rastgele bir mekana gitmiyorsunuz. Çünkü sizler Gittiğiniz, çekim yaptığınız, yediğiniz, içtiğiniz bir gurme gibi tatlarına baktığınız yiyeceklere bir nevi adeta kefil oluyorsunuz. Evet. Çünkü onu referans oluyorsunuz. Evet, çok önemli. bu Yani öyle mekanlar var ki yeni iş yeri açan kafelerden tutun, mekanlardan tutun, pastanelerden tutun, restoranlardan tutun. Sizlerin onları ziyaret edebilmeniz, konuk alabilmeniz için... Sizin bir gurme gibi tatlarını bakabilmeniz için kriterleriniz neler? Şimdi i̇lk öncelikle esnaf kokan yerler dediğimiz için esnafın güler yüzlü olması, hijyen olması, ee, gelen misafirine, ailesine. Çünkü aile gibi oluyorsunuz yani giriyorsunuz orada yemek yiyorsunuz. Yani aslında bir aile ortamı be benim hayalim. Aile çünkü sıcaklığı. Aile sıcaklığı arıyorsunuz. Yani sonuçta orada da sıcak bir yemek pişiyor bence. Orada tamam. o yüzden bence bir aile e sıcaklığı olmalı ve o güler yüzle karşılanmalısınız evet. diye düşünüyorum. E, Sude sen nasıl kriterlere dikkat ediyorsun? Bunlara ilave bu da muhtemelen ortak kriteriniz ama başka kriterlerinizi merak ediyoruz ki bizi izleyen restoranlar, kafeler, işte e, esnaf kokan yer olduğunu iddia eden veya o yarışta bizde varız, bizi de ziyaret etsin diyen esnafımız veya mekanlar sizler tarafından tercih edilmesi için başka aradığınız kriterler, ölçütler nelerdir? Annemin söyledikleri iki en önemli kriterimizdi. Bunun yanı sıra da şunu istiyoruz mesela. Ee, gittiğimizde kendimiz huzurluysa, yanı sıra mutfağına giriyoruz. Bir mutfağına da bakıyoruz. Mutfağında çalışma şartları nasıl, nasıl çalışıyorlar bunları gözlemliyoruz. Hatta bazı davet edildiğimiz yerlere öncesinden de gidip bakıyoruz. Ee, eğer bizim de içimizde sinerse o çekimi evet, gerçekleştiriyoruz. Çekimi uygun mu diye evet, bakıyoruz. Evet, uygun mu diye Gerçekten bakıyoruz. Gerçekten uygun değilse çekmiyoruz. Yani bizi davet dahi etseler. Yani biz diyoruz çünkü çok takipçimiz var, bize güvenen bu kadar insan var. Çünkü gerçekten bize yazıyorlar. Diyorlar ki işte çok teşekkür ederiz, çok memnun kaldık. Gerçekten e, buraya gitmekten çok büyük keyif aldık. Yani bu tabii hem bizleri hem de e, sahiplerine, işletme sahiplerini mutlu ediyor. E, bize güzel dönüşler oluyor ve bunun da daim olmasını istiyoruz. E, bir de nerelere gittiniz dediğiniz ya Ekrem Bey, onu da söyleyeyim tabii ben. Tabii ki. E, Birçok yere gittik, mesela Hatay'dan davet aldık biz. Orada Fatih Tosyalı ve Lütfi Savaşla birlikteydik ve Abdülkadir. Esnaf Senatkarlar Odası Birliği Başkanı Abdullah Kadir tek sözle birlikteydik. Orada bize şey plaket verdiler. Esnaf kokan yerlere ve gezgez olaşı gez güzel yaptığımız için orası da gastronomi şeklidir. Oraya gidip bu plaketi almaktan da büyük bir mutluluk duyduk. Aynı zamanda gemliğimizi temsil ettiğimiz için gemlik belediye başkanımızdan yine bir plaketimiz var. Ve biliyorsunuz Kelebek Çocuklar e, Derneği ve e, Bir elinnesi Var platformundayız. Fuldönü birlikteyiz. Oradan da e, çocuklarımızla birlikte olmaktan da mutluyuz. E, böyle gez gez dolaş, anne kız mutfağı, esnaf kokan yerler e, birçok yerlerde. Bir Çocuklarla ilgili projelerinizdeler. Gerek Fuldön Hanım'la gerek e, Bir elinnesi Var gibi projeleriniz var. Çalıştığınız kişiler veya kurumlar var. Hı hı. Onlardan da gönül rahatlığıyla Bahsedebilir bahsedebilirsiniz. Miyiz? Bu anlamda sizin bu desteğinizden dolayı öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz sizi ne zaman arasak, ne zaman yazsak bu kadar yoğun olmanıza rağmen bizleri hiç kırmadınız. Her zaman gönlünüzü açtınız. Zaten gönlünüzün ne kadar güzel olduğunu tüm sevenleriniz bizler de biliyoruz. O anlamda biz size çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz Fuldunurast'a e, bir elindisi var platformunda birlikteyiz. Ve çocuklarımıza, bu olmayan çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Nasıl yardımcı oluyoruz? Sude'de o bölümünü size anlatabiliriz. Nasıl çocuklar? İsimleri neler? Özellikleri neler? Bizden ne gibi yardım bekliyorlar? İnsanlardan ne gibi yardım bekliyorlar? Aslında hastalığın adı Epidermolis bullosa diye geçiyor, Latince ismi ama Türkçe çevirdiğimizde kelebek çocuklar. Neden diye sorarsınız? Bu çocuklarımız özel olarak doğuyor. Yani doğuştan itibaren vücutlarında bir deri rahatsızlıkları var. İlk başta bu şişkinlik olarak başlıyor. Şişkinlikleri şırınga ucuyla alıyoruz ki ciltlerine tamamen ilerlemesin diye. Eğer biz o yaraları sarmazsak, merhemlemezsek enfekte oluyor yaralar ve iç organlara kadar yayılıyor. Bu duruma gelmesini istemiyoruz. Çünkü böyle olduğunda çocuklarımızın hayata tutunma şansları azalıyor ve ölümler gerçekleşiyor maalesef ki. Ve bu çocuklarımızın medikal yardımları yapı yapacağımız malzemeler de çok pahalı oldukları için ve aileler de maddi yoksunluk yaşadıkları için çocuklarımıza biz destek sağlıyoruz Bir Elin Var platformu ile birlikte. Ama yaptığımız destekleri IBAN numarası olarak yapıyoruz ve bu destekler çocuklarımıza maddi yardım olarak değil medikal yardım olarak gönderiliyor. Bu da çok kıymetli bizim için. Çocuklarımızı görüp bakarlarsa izleyicilerimiz de çok mutlu oluyoruz Bir Elin Var sayfasından Instagram'dan. Çünkü çocuklarımız gerçekten zor durumdalar. Biz mesela e, şu an dünyada bir koronavirüs geldi. Yaşam mücadelesine veriyoruz ama o çocuklar e, bu mücadeleyi doğuştan beri veriyorlar. Bu yüzden e, onların hayatını tutunacak bir dalda biz olmak için e, bunu yapıyoruz ve gönülden yapıyoruz. Ne mutlu yeni bir yaşam programı, yeni bir kariyer programı Hı. olarak kelebek çocuklarımızın kelebek gibi ömürleri kısa demek ki evet, e, uzatmak bizlere bağlı. Programımız da sizleri ağırlamanın onlara... Onların sesini duyu, duyurabildiysek e, onurunu yaşıyoruz bunun Çok teşekkür e, Benim en çok merak ettiğim, siz bu projelerde rol paylaşımını nasıl yapıyorsunuz? Mesela sizin e, gerek gez gez dolaş, gerek anne kız mutfağı, gerek esnaf kokan yerler, gerek bir elinnesi var, gerek kelebek çocuklarda e, çar çabuk e, nasıl iş bölümü yapabiliyorsunuz? Vallahi ben şimdi ekran ve tek çeken tarafım. Yani ben <gülüyor> kameraman tarafındayım. O bölümde ben e, pek kamera önüne çıkmıyorum. E, ben kameramanı anne bölümündeyim. Sude'de sunucusu zaten programın e, ve Bir elinde Nesivar'da da sunucu Sude'miz. E, Sude oranın sunuculuğunu da yapıyor. Kardeşlerimizle ilgili çekimler yapıyor. Ama ben Esnaf Kokan Yerler Gez Gez Olaç'ta kamera arkasıyım. E, kameramanım ve e, Sude'nin e, o anlamda şey e, e, yönetmeni de sayıyorum. Evet, yani yönetmen. Evet, yönetiyorum da aynı zamanda. E, ama Sude'yi siz biliyorsunuz, çekimlerini gördüğünüz Zaten Sude kamera açıldığında ve bir şeye başladığında Coşuyor. Maşallah. <gülüyor> Allah'ım herkese. Yardırıyor. Kartımız var ama hiç kartımızda yazmıyoruz veya kullanmıyoruz. Oradaki aldığı bilgilerle kendisi bunu yapıyor zaten. Ya işi biraz doğalına Doğal, bırakmak evet, lazım. Doğal, evet. Doğaçlama so, yapıyoruz. Neler sorularım diye belki bir Ön görüşme yapıyorsunuz ama e, laf lafa açıyor. E, o çizgide de devam etmek lazım. Yani buradaki şeye motomot bağlı kalmaya çalışmak insanı gerer. Ben bütün e, can, e, programlarımı canlı yayın gibi çekerim ve gayet o kadar güzel akışa bırakırım ki ustaca bu televizyon ve medya dünyasında. Ustaca yüzücülük yapıyoruz adeta. Yüzüyoruz kendimizi. Evet. Kanatlarımızı açıp devam ediyoruz. Son olarak e, programımızın süresi bitti ama merak ettiğim bir konu var. Seyircilerimiz de çok merak ediyor. Siz e, aynı zamanda birer Instagram fenomeni oldunuz. E, yani hesabınızda çok takip, binler takipçi var. İnşallah benim dualarımla da Yüzde milyonlara inşallah. ulaşın. İnşallah. E, e, yani bir takım faaliyetler yapıyorsunuz. Instagram fenomeni olmak kolay değil. Hikaye paylaşıyorsunuz, beğeniler, yorumlara cevaplar yazıyorsunuz. Seyircilerimiz hangi hesaptan takip etmeli? Ve bu Instagram fenomenliğinin size katkıları neler? İnsanlığa faydaları neler? Hı hı. Kısaca bahsederseniz iyi olur. Tabii ki. Yani e, siz e, biliyorsunuz ama bilmeyenler için... E... Şöyle doğru bir şey yapıyorsanız zaten e, mutlaka sizi uzun yıllar insanlarımız gerçekten gönülden sevip, gerçekten gönülden destekliyorlar. Yani size gerçekten kıyamıyorlar, size bir şey olsun istemiyorlar. E, inanın bizim takipçilerimiz de aynen öyle. Mesela bugün programa çıktık veya size geldik onlar bizden daha çok memnun. Yani e, yaptığımız işi seviyorlarsa, bizim samimiyetimize inanıyorlarsa e, bu, bu şekilde böyle devam edip gidiyor. Evet. E, fenomenlik e, hani başkasına göre nasıl bilmiyorum ama bizimki sevgiden gelen bir sevgiden e, oluşan bir şey. Samimiyetten. samimiyetten oluşan bir şey. Karşılıklı faydalanma. Karşılıklı faydalanma. E, fayda almak, verme. Evet. Katkıda bulunma. Evet. E, takım ruhunu oluşturmadan geliyor. Evet. E, biz de e, Instagram fenomeni olarak e, gerek Prof. Doktor Ekrem Çılfa hesabı, gerek e, MyLife danışmanlık, gerek Ayşe Hanım'ın hesabı Ayşem 6 Hesapları çok güçlendi sizler sayesinde. Çünkü biz bir takım psikolojik bilgiler veriyoruz. Aileyle, evlilikle, çiftlerle ilgili pedagojik bilgiler veriyoruz. Kişisel gelişim bilgileri veriyoruz. Ama sizlerin desteğinizle en az 2-3 kat hızlandık. Çok güzel. Ee, danışanlarımız çok mutlu olduk. bizi tanıyor. Biz onlara ulaşıyoruz. Sizler hikayelerinize bizlere etiketliyorsunuz. İnşallah yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı ve business channel Türk TV stüdyoları da her zaman size açık olacak. Çok konuk almak ederiz. çok keyifliydi. Bir gün beraber yemek programı da yaparız. Yeni bir yaşamı Neyse. yemek konsepti içinde yapabiliyoruz. Be, İşim isteriz. mutfağında güzel oluyor. Ben orada da konuklarımı konuk aldım. Gerçekten e, yani. O tür stüdyolarımız da var. Siz de biliyorsunuz. Hı hı. Ee, sevgili seyircilere son olarak siz e, Çiğdem Hanım ve siz Sude Hanım e, kendi e, detay kameralarınıza bakarak e, son kapanış sözlerinizi bekliyoruz. Bugün gerçekten sizinle olmaktan e, çok büyük keyif aldık. Çünkü dediğim gibi çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Anlatımlarınız e, herkese çok gerçekten mucizeler e, yaratıyor, mucizeler oluşturuyor. E, biz, ben sizi gerçekten nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Bazı insanlar vardır, çok sevilir. Ben sizi ve e, Aysim Hanım'ı gerçekten o şekilde çok çok seviyorum. Çünkü çok samimisiniz, e, e, çok içsensiniz bu benim için çok önemli. Ben o yüzden e, tabii çok değerli profesör olmanızın yanında bu huyunuzu çok seviyorum. Tabii profesör olabiliriz ama insanlığımız evet, insanlık hep olarak olarak önde olmalı. Çok seviyorum, çok alçak gönüllüsünüz, çok böyle yardım seversiniz. O yüzden bu yönünüz benim için çok özel. Buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gez gez dolaşımızda inşallah çok güzel şeyler daha da uzun ve farklı yerlerde birlikte görürüz ve birlikte de sizinle farklı şeyler yapmak çok isteriz. Projeler yaparız inşallah. Kıymetli Sude Hanım. Ben de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Çünkü insanların yüreğine dokunmak zordur. Ama siz benim yüreğime o kadar güzel dokundunuz ki tanıştığımız ilk zamandan beri. Bu benim için çok kıymetli. Şu an sizlerle burada olup konuşmak benim için gerçekten büyük bir onur verici. Gerçekten sizinle aile gibi olduk. Ayşem ablacığımla birlikte, sizinle de birlikte. Bunun için çok mutluyum. Ben kafamlaşımı gez gez dolaş sözcükleriyle bitirmek istiyorum. Eskiyle kalın. Sağlıcakla kalın, gez gez dolaşla kalın, her zaman Ekrem Çufa ile kalın, bizlerle kalın. Sağ olun, var olun. <gülüyor> Hep beraber kapatıyoruz. Hoşça, <gülüyor> hoşça ve dostça hoşça kalın. kalın. Kendinizle barışık kalın efendim. Sevgiler, selamlar olsun.